alaykum. Sizler bilen her dondik Doktor Sabirov. Sizler, her gün işte oturmaktan her yıl sorular gelip düşedik. Biz bu soruları cevap verirken hareketli yapmamız. Şunu üçün, bugünkü abunatçımızın soruları cevap verirken, doktorla bir tanemiz elbette. Şimdi karanganızlar, abunatçımızın soruları yani Ayolum bilen zinsalı kapaydı. Kükür ekimde ixtroslarım güçlü boladı. Bunu yel etsem, boladı mı Kükür yaptı. Elbette uğul bolayı yaptı bunu. Karang. Erkekler de xam Kükür ek 3'ü üçüde ixtroslu nüktesini boladı. Elbette bu halkimde xarxı boladı. Bunu, yani şu ixtroslu noktalarını bu kökerek bir şey boladıma, boyundaydım, kulak boladıma, başka yer boladıma. Bunu gelteş, üptürüş, bu hiç kendi bir keserlik ya ki bir patoloji olup gelmedi. Bundan unutulmaması şartımız. Azlar bu normal olan. Şimdi karın, uğul bol ve ayolların ilgili noktalar hakkında malumat kereği bolsa, YouTube kanalımızda videojelerimiz yani içeriklerne. Yeregen noktalar hakkında adjelini Ve ayollarını yeregen noktalar hakkında adjelini Videoları gölgeyemiz. Albatta onu ötüp görüşüngez mümkün. Silkasen opisaneye de yok ki komentere de Albatta ötüp ha, böyle buluşungez mümkün. Azlar, sorularınız bulsa, komentere albatta yazıp kaldırın. Albatta okup, çok bir şey hareket kılalımız. Sizler Doktor Sabirov buldu. Kanalımızı yabına buluş, insan çıkmasın.